Bugün 9 Haziran 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz İkizler burcundaki ay güne değişken ve meraklı enerjiler veriyor sabahın erken saatlerinde Ayla balık burcundaki jüpiter arasında etkili olacak dik açı duygusal olarak bazı dengesizlikleri ve aşırılıklara sebebiyet verebilir inanç ve düşüncelerimizde aşırı iyimser idealist ve abartılı beklentiler maddi manevi riskler oluşturabilir yarın doğacak yeni ay öncesinde ay ışığını kapatıyor bir dönemi kapatıp Başka bir dönemin başladığı bir süreçteyiz. Yeni hedefler belirlerken geçmişi de gözden geçirip değerlendirebilir, gerekli düzeltmeleri ve hazırlıkları yapabiliriz. İkizler Burcu'nda gerileyen Merkür daha rahat ilerlememiz için geçmiş tecrübelerimizden ve bilgilerimizden yararlanmamızı sağlayabilir. Yeni hedeflerimize ilerlerken geçmişten gelen kişilerin de önemli desteklerini alabiliriz. Akşam ve gece saatlerinde İkizler burcundaki Ay ile Kova burcundaki Satürn üçgen açı yapacak. Daha rasyonel ve gerçekçi davranabilir, görev ve sorumluluklarımıza odaklanabiliriz. Aile büyükleri ve otorite figürleriyle ilişkilerde güç ve güven verebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.